19. yüzyılda yapılmış resimlere baktığımızda, figürler ve hareketleri bize bir hikaye anlatır. Biz de resmi adeta sahne sanatlarındaki izleyicilerin bakış açısıyla seyrederiz. Ancak Caspar David Friedrich'in eserlerinde durum biraz farklı. Bu sanatçının resimlerinde genelde yalnız bir figür vardır. Ve o figüre uzaktan bakmak yerine kendimizi o figürle özdeşleştiririz. O figürün gördüklerini görmeye başlarız. Figürle özdeşleşmek ve onun bakış açısıyla görmek. Bu görmekte olduğumuz deniz kenarındaki keşiş isimli tablo içinde geçerli. Buradaki keşiş figürü pek çok yönden oldukça radikal ve modern şekilde resmedilmiş. Kanvasın büyük kısmını kaplayan engin gökyüzünü görüyoruz. Sanırım oldukça soğuk. Tablonun üst kısımlarında görüntü net, bulutlar birbirine geçmiş. Sonra daha da koyulaşıyor, bulutlar kararıyor ve tehditkar hale geliyor. Altta yer alan okyanus dondurucu soğuklukta, rengi neredeyse siyah, dalgaların kabarmasını görebiliyoruz. Alt tarafta kışın oluşan kumullar var. Sanırım burası Kuzey Almanya'da Greifswald civarı. Greifswald, Baltık denizi kıyılarında. Denizin ufuk çizgisinin altındaysa keşişi görüyoruz. Gördüğümüz figür bir keşiş olduğu için aklımıza ruhanilikle ilgili çağrışımlar geliyor. Düşüncelerimiz bu yöne kayıyor. Keşiş daracık toprak şeridin üzerinde duruyor. Ufuk çizgisinin altında. Tüm algıları açık. Biz de onunla birlikte içinde bulunduğumuz ortamı algılıyoruz. Üzerimizdeki uçsuz bucaksız gökyüzünün ilahiliğini algılamakla birlikte üzerinde yaşadığımız dünyanın tehditkar doğasını da hissediyoruz. Beyaz renkler büyük dalgaların tepeciklerini belirliyor. Doğanın gücünü, bu okyanusun gücünü hissediyoruz. Ulvilik yani yücelik, ululuk. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyılda çok önem verilen bir kavram. Antik zamanların bu kavramına tekrar güç kazandıran en ünlü sanatçı, sanırım İngiltere'den Edmund Burke. Bir eserin tüm gücüne ve dehşetine rağmen ilham verici bir güzellikte olması fikri. Bu kavram, Tanrı'nın dünyamızda yarattığı güzelliklerle karşı karşıya gelmek olarak düşünülmüş. Uçsuz bucaksız doğayla karşılaştırıldığında insanoğlunun ne kadar küçük olduğu, ne kadar aciz kaldığı. Buradaki figür sağ tarafa bakıyor gibi. Sanatçı bu resimde ufukta bir gemi çizmiş olabilirdi ve ufukta gözüken bir gemi bu resmi son derece sıradan hale getirirdi. Biliyorsunuz 19. yüzyılın ana çabası insanoğlunun doğayı kontrol altına alabilmesi. Bu resimde ise bu çabanın antitezini görüyoruz. Bu resim diyor ki, hayır aslında doğa insanoğlundan çok daha ulu. Başardığımız teknolojik gelişmeler doğayı yenmiş gibi hissetmemizi sağlıyor. Bu resimse alçakgönüllü bir şekilde bunun tam tersinin geçerli olduğunun altını çiziyor. Bu resmin yapıldığı dönemde Mary Shelley Frankenstein'i yazıyor. Frankenstein, hayat vermek için Tanrı gibi sonsuz güce sahip olduğunu düşünüyor ve Tanrı'ya meydan okuma kibirini gösterdiği için cezalandırılıyor. Bu dönem Endüstri Devrimi'nin başlangıcı. İnsanoğlu, kendi gücünün farkına varmaya ve aynı zamanda gücünü sorgulamaya başlıyor. 19. yüzyılda cevap bulmaya çalıştıkları temel sorulardan biri, bilimsel endüstriyel gelişmelerin yaşandığı bu kültür ortamında, Yaradan'ın muazzam gücünü, ilahiliğini nasıl yansıtabilecekleri olmuş. Deniz kenarındaki keşiş resmi, bu soruya cevap vermeye çalışmış. Bu eser aynı sanatçının Meşe Ormanındaki Manastır isimli eserinin sergilendiği salonda sergileniyor. Çok güzel bir ikili resim. Her ikisi de karakışı gösteriyor. Keşiş derin ilahi düşüncelere dalmış. Sanırım buradaki keşiş Meşe Ormanındaki Manastır isimli sağdaki tabloda tabutu taşıyan keşiş olmalı.